Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun. Kendi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Öksüzlere mallarını verin.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 Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Kadınlarınızdan zina edenlere karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar şahitlik yaparlarsa, bu kadınları ölüm alıp götürünceye kadar veya Allah onlara bir çıkış yolu açıncaya kadar evlerde hapsedin. Sizlerden zina edenlerin her ikisine de eziyet edin. Eğer onlar tövbe edip kendilerini ıslah ederlerse onlardan vazgeçin. Çünkü Allah, tevbeleri kabul eden ve çok merhamet edendir. Ancak Allah'ın kabul etmesini vaat buyurduğu tevbe, o kimseler içindir ki, bilmeyerek günah işleyip hemen tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbelerini kabul eder. Allah alimdir, hakimdir, her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Yoksa günah işleyip de kendisine ölüm gelince, ''İşte ben şimdi tevbe ettim.'' diyenlerin tevbesi kabul edilmez. Kafir olarak ölenlerin de tevbeleri kabul edilmez. İşte bunlara ahirette can yakıcı bir azap hazırlamışızdır. Ey iman edenler! Kadınlara zorla variş olmanız size helal değildir. Verdiğiniz mehrin bir kısmını kurtaracaksınız diye onları sıkıştırmanız da helal değildir.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 Evli kadınlarla evlenmeniz de size haram kılındı. Bütün bunlar Allah'ın üzerinize farz kıldığı hükümlerdir. Bunların dışında kalanlarsa iffetli olarak zina etmek sizin mallarınızla mehir vermek suretiyle evlenmek istemeniz size helal kılındı. O halde onlardan nikah ile faydalanmanıza karşılık mehirlerini kendilerine verin ki bu farzdır.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 Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah gafurdur, rahimdir, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Allah sizlere bilmediklerinizi bildirmek, sizden öncekilerin yollarını size göstermek, tevbenizi kabul etmek istiyor. Allah her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sizin tevbenizi kabul etmek istiyor.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 bu kitaba iman edin. Biz bir takım yüzleri silip de enselerine çevirmeden yahut cumartesi halkını Yahudileri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce iman edin. Yoksa Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Doğrusu Allah kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Ondan başkasının diğer günahlarıysa dilediği kimseler için bağışlar ve mağfiret buyurur.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 Yoksa onlar, Allah'ın lütuf ve kereminden insanlara verdiği nimetleri kıskanıyorlar mı? Şüphesiz biz, İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermiştik. Hem de onlara büyük bir mülk ve saltanat ihsan ettik. İşte o Yahudilerin bir kısmı ona iman etti, bir kısmı da ondan yüz çevirdi. O iman etmeyenlere cehennem alevi yeter.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 Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileselerdi ve Rasul de onların bağışlanmasını dileseydi elbette Allah'ı affedici merhametli bulurlardı. Hayır Rabbine and olsun ki iş bildikleri gibi değil. Onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı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 Onlardan bir güruh seni sapıtmaya çalışırdı. Halbuki onlar ancak kendi nefislerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, Kur'an'ı, hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana olan lütfu büyüktür. Bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı ve yahut da insanlar arasını düzeltmeyi emredenlerinki hariç,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 yalnız Allah için şahitlik eden kimseler olunuz. Zira zengin de olsa, fakir de olsa Allah ikisine de sizden daha yakındır. Nefsinizin arzusuna uyarak adaletten uzaklaşmayın. Eğer şahitlik ederken dilinizi eğer bükerseniz veya çekinirseniz şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine,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 Allah şükredenlerin mükafatını veren ve her şeyi bilendir. Allah zulme uğrayanların dışında çirkin sözün açıkça söylenmesinden hoşlanmaz. Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Bir hayrı açıklar yahut gizlerseniz yahut da bir kötülüğü bağışlarsanız biliniz ki Allah da çok bağışlayıcıdır. Her şeyi hakkıyla kadirdir.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 ve kalplerimiz kılıflıdır demelerinden dolayı başlarına türlü belalar verdik. Doğrusu Allah inkarları sebebiyle onların kalplerini mühürlemiştir. Pek azı hariç onlar inanmazlar. Kalplerinin mühürlenmesinin diğer bir sebebi de İsa'yı inkar etmeleri ve Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarıdır. Bir de biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleridir.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 Sadakallahu aleyhi